İfadeyi dağılma özelliğini kullanarak çarpanlarına ayırınız ve sonucu en sade şekilde yazınız. Pekala, hemen yapalım. Elimizde ne var? Elimizde 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 m var. Hemen defterimizi, tahtamızı çıkaralım. İfademizi buraya yazıyorum. 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 m. Bu ifadeyi nasıl çarpanlarına ayıracağımızı bir düşünelim. Burada 1 bölü 2'miz var, burada da 3 bölü 2'miz var. Belki bu ifadeleri 1 bölü 2 ortak parantezine alabiliriz, değil mi? Daha açık gösterebilmek için yazayım. 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarpı 1 şeklinde yazılabilir. 3 bölü 2m ise, 3 bölü 2m ise, 1 bölü 2, çarpı 3m olarak yazabiliriz. Çünkü 3m'yi 1 bölü 2 ile çarparsak sonucumuz 3 bölü 2m olur. 3 bölü 2m. 3m bölü 2 de zaten 3 bölü 2m ile aynı şey. Ve tabii 1 bölü 2 çarpı 1 de 1 bölü 2 eşit. Şimdi bu ifadeyi 1 bölü 2 parantezinde yazabiliriz. Bu 1 bölü 2 ortak. O halde 1 bölü 2 çarpı 1 artı 3m olacak. Bakalım doğru yapmış mıyız? 1 bölü 2 çarpı 1 artı 3 m. 1 bölü 2 çarpı 1 artı 3 m. Cevabımızı kontrol edelim. Ve evet, gördüğümüz gibi cevabımız doğru. Şahane.